Daha önceki videolarımızda, ideal ekonomik durumdan bahsetmiştik, yani tam rekabetten. Bu videomuzda tam rekabet koşullarının geçerli olduğu piyasaların özellikleri üzerinde duracağız. Gerçekten tam rekabet koşullarının geçerli olduğu son derece az sayıda piyasa var ve tahmin edebileceğiniz gibi, tam rekabet koşullarının geçerli olması tüketiciler açısından son derece iyi. Bir piyasada tam rekabet koşullarından söz edebilmemiz için, Öncelikle rekabet eden çok sayıda oyuncu olması lazım Rakip sayısı yüksek olacak Bir diğer koşul Sağlanan ürün ve hizmetlerin birbirine yakın olması Sağlanan ürün veya hizmetin Tamamen aynı olması Çok nadir rastlanan bir durum olacak Biz bunu ideal durum olarak düşünelim e Eş ürünler olsun bunlar da Bir sonraki özellik Piyasaya girişte Kısıtlamaların olmaması bu piyasadaki mevcut oyuncuların kâr ettiklerini gören ve bu piyasaya girmek isteyen diğer yatırımcıları engelleyen bir kısıtlama olmaması gerekiyor. Bu piyasadaki getirilerin fırsat maliyetlerinden daha yüksek olduğunu düşünen oyuncular bu piyasaya serbestçe girebilmelidir. Bir diğer koşulsa mevcut oyuncuların avantajının olmaması. Piyasaya yeni giren oyuncular mevcut oyuncularla aynı koşullarla rekabet edebilmeliler ve Son koşul, fiyat bilgisinin şeffaf olması Alıcıların ve satıcıların tüm fiyat bilgilerine ulaşabilmesi oldukça önemli Alıcılar tüm satıcıların fiyatlarını görerek karar veriyorlar Satıcılar da birbirlerinin fiyatlarını biliyorlar Bu çok önemli bir madde arkadaşlar Tam rekabet koşullarının tam anlamıyla geçerli olduğu bir piyasa düşünmek oldukça güç Tam rekabet koşullarına en yakın piyasa hangisi olabilir diye düşündüğümde aklıma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hava yolu sektörü geliyor. Pek çok hava yolu şirketi var, yani rakip sayısı oldukça yüksek. Eş ürünler sunuyorlar. Eminim, hava yolu şirketleri bu söylediğime katılmayacaklardır. Kendilerini servis kalitesiyle veya diğer açılardan farklılaştırdıklarını iddia edeceklerdir. Ancak düşündüğünüzde, verdikleri hizmet temelde aynıdır. Bir şehirden diğer şehre, ekonomi sınıf uçuş dediğinizde, Eş üründen bahsediyor oluyoruz Piyasaya giriş kısıtlamalarına ilişkin duruma bakalım Havayolu şirketleri için piyasaya girmekte belirli kısıtlamalar var Uçağı almak veya kiralamak için uçuş hakları kullanacağınız terminaller gibi pek çok şey için oldukça ciddi tutarlarda yatırım yapılması gerekiyor Bu piyasaya girebilmek için çok yüksek miktarda sermayenizin olması lazım Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer bazı ülkelerde olduğu gibi sektöre girmek için yasal kısıtlamalar da yok ve Amerika Birleşik Devletleri eğer yeterli finansal güce sahipseniz bir havayolu şirketi kurabilirsiniz, yani piyasaya giriş konusunda bazı sınırlamalar var Eğer yeni bir havayolu şirketi kuruyorsam ben de mevcut havayolu şirketleriyle aynı koşullarda rekabet edebiliyorumdur. Yani piyasa koşulları bu madde için oldukça iyi durumda. Ve son madde fiyat bilgisinin şeffaflığı. Örnek olarak aklıma havayolu taşımacılığının gelmesinin sebebi ise aslında bu maddeydi. Yani fiyat bilgisinin daha şeffaf olduğu bir sektör düşünemiyorum. İnternette yüzlerce siteden istediğiniz uçuş için fiyat listesi alabiliyorsunuz. Fiyat bilgisi son derece şeffaf. Koşulların tümünde genel olarak durum nedir diye baktığımızda tam rekabet koşullarına oldukça yakın bir piyasadan bahsediyor olduğumuzu fark edeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri hava yolu şirketlerinin bu koşullar altında çok yüksek karlar elde etmeleri oldukça güç. Şimdi arz talep grafiğimize bakalım. Yatay eksende her hafta satılan koltuk mil bilgisi var, milyar bazında Koltuk mil terimi garip gelmiş olabilir ancak sektörde hesaplama bu bazda yapılıyor Her hafta satılan koltuk sayısını alıyorsunuz ve Bu koltuk sayısını her koltuk için ortalama mille çarpıyorsunuz Bu değer toplam uçuşa ilişkin bilgi veriyor bize Dikey eksende ise fiyat mil bilgisi yer alıyor Arz eğrimiz burada İlk birkaç mil için fiyat oldukça düşük, ancak koltuk mil sayısı yükseldikçe, maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları da yükseliyor. Talep fiyatına bakacak olursak, fiyat yüksek olduğunda daha az insan uçmak istiyor. Fiyatlar düştükçe uçmak isteyen kişi sayısı yükseliyor. Diyelim ki, piyasadaki durumumuz bu, denge fiyatı ve denge miktarı da bu noktada oluşmuş. Piyasadaki oyuncuların, ekonomik karlılığına ulaşabilmeleri için gereken fiyat seviyesinin burası olduğunu varsayalım. Burası başa baş noktaları. Fiyat bu düzeydeyken, havayolu şirketleri işe devam etme veya şirketi kapatma konusunda nötr durumdadırlar. Bu fiyat düzeyinin mevcut denge fiyatından daha düşük olduğuna dikkat edin. Denge fiyatının başa baş fiyattan daha yüksek olduğunu gördüğümüz bu durumda, piyasa oyuncularının Kâr ettiklerini anlayabiliyoruz. Ekonomik olarak karlı bir sektör olduğu için bu piyasaya girmek isteyen yeni oyuncular olabilir. Diyelim ki sektöre yeni bir oyuncu geldi veya mevcut oyunculardan birisi arzını yükseltti. Bu durumda arz eğrisinin bu şekilde kaydığını göreceğiz. Ve yeni denge fiyatımız burada oluşacak. Hala kâr elde edebiliyorlar. Zira piyasadaki yeni denge fiyatı da Başa baş noktasının üzerinde Piyasada arz yükselmeye devam ediyor diye düşünelim Arz eğrisi yine sağa kaydı, bu durumda Talep eğrisinde sağ tarafa doğru gitmeye devam ediyoruz Fiyat düştükçe talep artıyor Yeni denge fiyatı hala kar elde etmeye imkan veriyor Ve bu noktaya ulaşana kadar arz artmaya devam edecek Burası sıfır ekonomik kar noktası bu noktada yeni oyuncuların piyasaya girmesi için bir sebep kalmıyor artık nötr durumdalar. Tam rekabet koşullarına oldukça yakın olan bu sektörde arz yükseldikçe fiyatlar düşüyor ve bu da talebin yükselmesini sağlıyor. Bir sonraki videomuzda tam rekabet koşulları dışında neler olabilir diye düşüneceğiz ve monopol piyasalara değineceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.